6 çarpı, 6 çarpı, 6 çarpı, 6 çarpı, 6 çarpı, 6 çarpı, 6 çarpı, 6 çarpı, 6 işlemini üstlü sayılarla tekrar yazın. Yani burada nasıl bir işlemimiz var? Evet yukarıdaki işlemde 6 kendisiyle kaç kere çarpılmış? Bakalım. 6 çarpı 1, 6 çarpı 2, ama bu 6 çarpı 2 değil, yani bu ikinci 6 ile çarpımı demek oluyor. Hatırlayalım ki, 2 tane 6'nın çarpımı eşittir 36. 6 kere 2, 12 eder, ayrı bir şey. Yani, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 tane 6'mız var. 6 sayısını kendisiyle 8 kere çarpıyoruz. Eğer bunu üslü sayıları haline yazmak gerekirse, bu da 6 üssü 8 demek oluyor, değil mi? Yani, tekrarlıyorum, 6 çarpı 6 çarpı 6 çarpı 6 çarpı 6 çarpı 6 çarpı 6 çarpı 6. Şimdi, şimdi de bu işlemin 6 çarpı 8'e eşit olmadığını açıklayacağım size. Çünkü, 6 çarpı 8 eşittir 48 oluyor. 6 üssü 8 sayısı bayağı büyük bir sayı oluyor, 48'den çok daha büyük bir sayı oluyor. Evet, 6 çarpı 6 eşittir 36. Eğer bunu 6 ile tekrar çarparsak ne olur? 36 çarpı 6 ne olur? 216 eder, değil mi? Ve eğer 6 ile çarpmaya devam edersek, gerçekten büyük bir sayı çıkar. Bizim sayımız burada, çarparak zamanınıza harcamaya değmeyecek kadar büyük bir sayı, gerçekten çok büyük bir sayı. Ve buradaki sayı ise, o kadar da büyük bir sayı değil, diğerine göre küçük bir sayı. Kafanız karışmasın. Eğer 6 üssü 8 işlemini görürseniz, 6 sayısını Kendisiyle 8 kere çarpmanız gerekir. Yani 6 ile 8'i çarpamazsınız.